Söylerken şimdi demire bir boost yaptılar. Smoke arkası bakalım mor fark edecek mi? Mor çok iyi bir spray. Muazzam attı yani. Yani şu fragler bence biraz durumu açıklıyor.